Ben de biliyorsunuz iyi geceler. Sağ olun, sağ olun iyi geceler. Mutlu haberler arar arda geliyor. Mutlu bir haber midir teago yapılmayacağı? Şimdi açıkçası bundan sonra bazı tüf noktaları vereceğim. Aynı zamanda bir eğitim koçu olarak eğer olursa mutlu haber neden? Çünkü çocuklar hakikaten çocukluklarını yaşayamadan yarış eti gibi sınavlara hazırlanıyorlar. Hatta bundan önce üç yıl hazırlanıyorlardı. TBF bir sistem vardı biliyorsunuz. Evet. Yani 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta bu sıkıntı yaşadılar. Sadece ee, hani önümüzdeki yıla ben o TO TO sınavına gireceğim diye plan yapmış, yoğun çalışmış öğrenciler üzerinde belki bir sıkıntı oluşturabilir. Aniden kaldırılması. Ama diğer öğrencilerin çoğunun ve belirilerin Özellikle çocuklarıyla zaman geçirmek aile, aileler için bu sevindirici bir haber. Ekeme şunu da sormak istiyorum. Ama bir şekilde de sınava tabi tutulması lazım değil mi çocuklarına? Yani daha çok sorumluluk alabilme, kendi bilincine varma, ne yapabileceğini görebilme adına. Şimdi gelecek olan sistemle ilgili de mesela en başarılı işte ilk %5 sınava girecek gibi şeyler de konuşuluyor. Şimdi orada da yani ya da o başarıya göre okullara dağıtılacak insanlar diye konuşuluyor. Orada şunu görmeyeceğiz mi? Kötü olan öğrencilerin okulu bu, orta düzey öğrencilerin okulu bu, başarılı öğrencilerin okulu bu gibi bir sınıflandırmalar olmayacak mı? Çocuğun psikolojisini bu bozmaz mı? Şimdi yüzde yüz bir sistem yok. Maalesef hayat şartları eşitsizlikleri getiriyor. Ee, ondan dolayı terok sınavında çok ciddi adaletsizlikler oluyordu. Çünkü e, maddi imkanları iyi olanlar özel ders alanlar e, işte vesaire kaliteli dershanelere giden ya da eğitim merkezine gidenlerle e, yani hırsal bölgede yaşayanlar aynı sınava tabi tutuluyorlardı. E, ben e, bundan sonrasının daha iyi planlanması durumunda bu teo sınavının kaldırılmasına taraftar. Ne Bundan sonra ne olacağı önemli. Bu konuklar, eğitimciler ve velilerden oluşacak bir e, profesyonel kadro bunu belirleyebilir. En adil sistem getirilmek şartıyla e, yeni bir sistem kurulabilir diye düşünüyorum. Sizin diğer e, dünya ülkelerinde gördüğünüz böyle şu sistem, doğruya en yakın sistem dediğiniz bir sistem var mı? Yani genellikle Finlandiya'da daha çok öğrenciler uygulayarak sınavsız bir sistem var. E, yeni e, araştırmalara göre de çocuklar e, hayatta nerede e, o gördüğü dersin kullanıldığını görürlerse çocuklar da daha yüksek motivasyon oluyor. Kadar seniz yeni nesil kendisi ilgi duyduğu bilgiye çok hızlı ulaşıyor internet sayesinde yeni nesillerin bir ihtiyacı olan bilgiye hızlı ulaşmasını öğretmemiz lazım ve doğru bilgiye ama doğru bilgiye ulaşmasını sağlamamız gerekiyor gençlere uygulamalı görenek gerek doğal yaşamda gerek laboratuvar imkanlarında bunu sağlamamız gerekiyor. Ben size sevindirici bir haber vereyim. Birçok bir, psikolojik danışmalıyız. Bir, bir, bir meslek seçim testleri uyguluyor. Meslek, testleri. meslek seçim testleri? Meslek seçim testleri. Nasıl bir testtir evet. bu? Daha önceki yayınlarda da söyledim. Kişilerin kabiliyetine, bilgi düzeyine ve yeteneklerine hem de ilgi düzeylerine göre meslekler belirleniyor. Yani kişinin psikolojik bu testler birinci alıncadır. Ama Ekrem Bey şimdi ben burada hemen böyle çok kısa bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi bu e, testler büyük çok genç insanlara yapılacak. Doğru mu? Tabii. E, bu genç insanlar daha e, o işi yapmadan... Mesela televizyoncuk dışarıdan çok güzel, çok böyle cap, cap e, muhteşem bir meslek gibi gözükendir. E, ama çok zor bir meslektir. Ya yani da gazetecilik keza yine çok zor bir meslektir. Ya yani yapmadan öğrenemeyecek meslekleri insanlar nasıl ben bu meslekte mutlu olabilirim diye seçtiklerinde yanlış seçim. Yapma ihtimal çok yüksek değil mi? Şimdi öncelikle tabii ki bu. Ee, az öncekinin tekrarını yapayım devamını şimdi ilgi ve bilgi düzeylerine ve psikolojilerine uygun meslekler seçildikten sonra ona göre ders çalışabilir ona göre eğitim alabilir ailesi de yanında durabilir siz de çok doğru bir noktaya parmak bastınız eğer o mesleği alaylı gibi e, bir staj gibi yerinde görmezse yani o mesleğin e, objektif olarak Zorlukları ve kolaylıklarını yapıp yapamayacağını yerinde görmezsek, daftar edilmezsek, e, boş bir heves, e, bir hayal kırıklığı olacaktı. Ve Bu çok yani, önemli değil mi seçim değil mi? Ekleme hayatınızı belirleyecek seçim bu. Tabii et, ben kariyer koştuğu da yapıyorum biliyorsunuz. Evet. Yani eski seçimi kadar e, önemli diye söylemiştim. ...hani elbette eşlerle mesleği bir tutamayız eşlerimiz ama... ...yani sonuçta çok ciddi e, aileyi etkileyen bir durum... ...aynı zamanda aile koçu olarak da e, bunu saymak basmamak müsaadeniz... Evet. ...çünkü ailede huzurun sağlanması biliyorsunuz... E, ...kişinin sevdiği meslektir ve yapabildiği meslektir... ...ve aileye belli bir gelir sağlayabileceği meslektir... hepsini optimum ve maksimum değere ulaştığı zaman... Kişi hem ruhsal olarak, hem bedelen olarak, hem biyolojik olarak, hem mali olarak, hem ekonomik olarak huzur bulacaktır. Yani yeni getirilecek sistem çok yorulu düşünülmeli ve ivedilikle de hareket edilmeli. Yani saldım çayıla Allah kayırı bir sistemi ben istemiyorum. Bir vatandaş olarak, bir uzman olarak. bir de devlet birislerinde buna kulak e, inanıyorum. inanıyoruz. Ee, Eklemek. O zaman yeni sistemde öğrenciler seçerken hem alaylı olacakmış gibi bilgilendirilmeli. alaylı O mesleği alaylı bir şekilde o meslekte yürüyebilecekmiş gibi objektif bir şekilde bilgilendirilmeli. Hem öğrencileri çok strese sokmayacak ya da böyle bir e, direkt e, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıkla, açıklamasıyla söyleyeyim. Çocuklarımız yarışatına dönüyor. Yani yarışatına döndürmeyecek bir sistem olmalı. Hem de yetenekleri neyse oraya yöneltilme yöneltilene bile yönelt